Kim o? Şu kapıya bir baksana hürürüm. Kapıyı açın. Ben Zeng Shufo. Buyurun kime bakmışsınız? Bu kalede yaşamak için gerekli koşulları öğrenmeye geldim. Peki o zaman efendimize götüreyim Lütfen bana istik Bu taraftan. Bu kalenin lordu siz misiniz? Lord demek basit kaçabilir. Bu bölgenin tek sahibi benim. Kimsin, ismin nedir? Ben Zonksu Chu. Zonksu Chu. Yani yakın oldu ama öyle de diyebilirsin. Bizden ne talep ediyorsun? Bu kalede yaşamayı öğrenmem gereken birkaç şey var. Bu kalede yaşamak için yerine getirmen gereken bazı standart hayat koşulları. Buradaki herkes gibi eşit şartlarda çalışacaksın. Tabii ki. Biliyorsun değil mi? Nedir koşul ve şartlar? Kaledeki herkes gibi eşit şartlarda çalışacaksın sende. Ve bunun karşılığında yemek e, kalacak yer ve birbirine binek sana. Güzel. Koşullarınızı Aa, kabul ediyorum. Koşullardan diğeri de, gecede bir kere ben, kralınız, bro sana bir kere vereceksin очку bod relapsing